Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün oyuncular için özel bir inceleme ile karşınızdayız. Bugünkü inceleme konumuz, MSI'ın oyunculara özel olarak ürettiği bir monitör aslında. MSI'ın monitörünün tam ismi arkadaşlar Optic Mach 274 QRF. Genel olarak baktığımızda monitör zaten dışarıdan oyunculara özel bir ürün olduğunu belli ediyor. Tabi şunu da incelememize başlamadan önce belirtmem lazım. MSI yıllardır oyuncu tarafında özel ekipmanlar üreten bir şirket. Dolayısıyla oyuncuların ne istediğini çok iyi biliyor. Bu da MSI ürünlerinin genel anlamda bakıldığında oyuncuların beklentilerini tam anlamıyla karşılamasına zemin hazırlıyor diyebiliriz. Şimdi gelelim monitörümüze arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi incelememize yine tasarımla başlıyoruz. MSI bu monitöründe yine oldukça şık bir tasarım çizgisine yer Ön taraftan baktığınızda basit bir monitör gibi görünüyor olabilir. Fakat monitörün arka tarafına geçtiğinizde Gerek RGB aydınlatması olsun, gerek tasarımsal dokunuşlar olsun ve şu sağ taraftaki yani tam şunun arkasına denk geliyor MSI logosu bile gayet güzel bir görüntü katmış bu monitöre arkadaşlar. Şimdi genel olarak oyuncular bir monitör alırken bu monitörün hareket kabiliyeti de onlar için önemli. Gelelim bu monitörümüzün hareket kabiliyetine nasıl tasarımdan bahsederken vesaire bu hareket kabiliyetinden de bahsetmiş olalım. Şunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bu monitör kutusundan üç parça falan çıkıyor. Fakat bu parçaları birleştirmek inanılmaz derecede kolay. Ben daha önce çok monitör inceledim. Fakat MSI'ın bu modelinde olduğu kadar kolay birleştirebildiğim ikinci bir monitör hatırlamıyorum gerçekten. Yani stand monitörle direkt olarak birleşiyor. Ve tek yapmanız gereken vidaları sıkmak diyebilirim arkadaşlar. Sonrasında ise sistem kusursuz bir şekilde çalışıyor. Bakın yani şu tek parmakla bile Monitörü rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Yukarı, aşağı, sağ, sol ve şu da var. Şöyle dilerseniz şu şekilde de monitörünüzü yatay ve dikey olarak ne yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar? Hareket ettirebiliyorsunuz. Tamamen 90 derece çevirebiliyorsunuz monitörü. Onun haricinde yine sağa sola da gayet açısal bir şekilde döndürme imkanınız bulunuyor. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Hani monitörün bu kadar çevrilmesi... İşte ışığın yansımasının falan engelleyecek bu açıdan iyi diyebilirsiniz. Fakat arkadaşlar zaten bu monitörde anti glare ismi verilen bir teknoloji var. Nedir bu anti glare? Hemen bahsedelim. Örneğin şu anda benim bu monitörü koyduğum yerin tam karşısında cam var. Fakat ben bu monitörde herhangi bir yansıma görmüyorum. Çünkü anti glare teknolojisi sayesinde yansımaları tamamen ortadan kaldırıyor arkadaşlar ve hiçbir şekilde oyun oynarken vesaire ekranda yansıma. Görmüyorsunuz. Bu da gerçekten oyun severler açısından büyük bir artı. Çünkü malum herkesin yeri monitörün açısına göre uygun olmayabiliyor. Örneğin benim evde Yani tam camın karşısına koyabildim bu monitörü. Ve gün içerisinde normal bir monitör olsa direkt camdan gelen ışıkla birlikte yansıma yapabilir ve monitörün kullanımını ciddi anlamda zorlaştırabilir. Özellikle oyun oynarken böyle karanlık bir yere girdiğinizde direkt olarak... Ne yapacak? Yansımayı gösterecek. Dolayısıyla orada neler olduğunu hiç göremeyeceksiniz. Fakat MSI'ın bu monitöründe böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Ve şimdiye kadar kullandığım monitörler içerisinde de glare teknolojisini yani yansıma yapmayan ekran teknolojisini bu kadar başarılı olarak gerçekleştiren ikinci bir monitör görmemiştim. Dolayısıyla burada MSI'ın hakkını vermek gerekiyor. Şimdi tasarımdan bahsettik arkadaşlar. Gelelim. Monitörümüzün teknik özelliklerine. Şimdi arkadaşlar burada 27 inçlik bir monitörden bahsediyoruz ve çerçeveler vesaire gayet ince konumlandırılmış. Alt tarafta bir MSI logosu bulunuyor. Yani MSI logosunun bulunduğu kadar bir kalınlık mevcut. Ve tuşlarda daha doğrusu çok fazla tuş yok. Power tuşu sadece sağ tarafın alt kısmına yerleştirilmiş ve e, monitörü kontrol etmek için menülerinde önünde gezinmek için de arka tarafta bir joystick var. Bundan da birazdan size bahsedeceğim. Dolayısıyla ön tarafta öyle bir kalabalık tuş takımı vesaire görmüyoruz. Zaten çerçevelerde az önce belirttiğim üzere gayet ince olarak konumlandırılmış. 27 inçlik bir monitör. 16:9 9. En boy oranı ile geliyor. Ve 2560 çarpı 1440 piksellik bir çözünürlüğe sahip. Yani burada şu aklınıza gelebilir. Neden 4K değil? Arkadaşlar zaten e, oyuncuların özellikle profesyonel oyuncular için çözünürlüğün çok fazla bir önemi olmuyor. Çözünürlükten ziyade tepkime hızı, ekran yenileme hızı çok daha önemli profesyonel oyuncular için. Buradaki çözünürlüğünde az olmadığını sizlere belirtelim. Zaten 4K monitörler oldukça kısıtlı arkadaşlar. Dolayısıyla 4K monitör almak istediğinizde MSI'de ya da farklı markalarda seçenekler var mı? Evet var. Fakat 4K monitöre gerek var mı derseniz bence yok. Zaten hali hazırda Yeni nesil konsollarda dahi 4K sunan şu anda çok fazla oyun yok. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde belki 2-3 yıl sonra tamam 4K monitörler yaygınlaşabilir. Konsollardaki oyunlardan ötürü vesaire Ama şimdilik gerek var mı diye soracak olursanız açıkçası gerek yok arkadaşlar. Çünkü sonuçta 4K'lık bir monitör aldığınızda bu 4K'lık monitörü besleyecek güçte bir sisteminizin de olması gerekiyor. Şimdi gelelim. Monitörümüzün yenileme hızına bu monitörde arkadaşlar 165 Hz'lik bir yenileme hızına yer verilmiş ve tepkime süresi 1 milisaniye. Gerçekten bu sayıların oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle günümüzdeki oyuncu monitörlerinin pek çoğunda 165 Hz'lik bir ekran yenileme hızına rastlayamıyoruz. Dolayısıyla burada MSI'ın özenli bir İş çıkardığında söylemek mümkün. 300 nitslik bir parlaklık oranımız var. Kontrastı merak edenler için onu da söyleyelim. 1000 bölü birlik bir kontrast oranımız bulunuyor. Monitör gayet işlevsel olmasına rağmen 32 wattlık güç tüketiyor arkadaşlar. Yani öyle aman aman bir güç tükettiğini de söyleyemeyiz. E, ağırlığını belki merak ediyorsunuzdur. Onu da söyleyelim sizlere. 8.7 kilogramlık bir ağırlığı var. Ayakla birlikte. Eğer ben bunu duvara monte edeceğim diyorsanız. Onun için de özel bir aparat çıkıyor zaten içerisinden. Duvara monte ettiğinizde de sadece monitörün arkadaşlar 6.05 kilogramlık ağırlığa sahip olduğunu sizlerle paylaşalım. Şimdi gelelim monitörümüzde yer alan giriş ve çıkışlara arkadaşlar. Biliyorsunuz pek çok oyuncu açısından monitörlerde yer alan giriş ve çıkışlar büyük önem arz ediyor. Burada da yine bir tane display portumuz var. 1.4'lük 2 adet HDMI çıkışımız var ve bir adet Type-C girişimiz bulunuyor. USB tarafına baktığımızda da 2 adet Tip-A USB girişimiz var ve 1 adet de Type b USB girişimizin bulunduğunu söyleyelim. Pek çok monitörde bulunmayan bir özellikten size bahsetmek istiyorum. Burada bir kulaklık çıkışımız da var arkadaşlar. Dilerseniz kulaklarınızı monitörün arkasından bağladığınızda kulaklıktan ses alabiliyorsunuz. Ya da ne yapabilirsiniz? Oraya bir e, ses çıkışı bağlarsınız. Bir hoparlör harici bir hoparlör bağladığınızda yine ne yapabilirsiniz? Bu cihazdan bu monitörden Ses çıkışı da almanız mümkün hale geliyor. Bu neyin önünü açıyor arkadaşlar? Bu monitörde televizyon izleyebilmenizin önünü açıyor aslında. Nasıl? Hemen onda da size belirtelim. Örneğin buna bir uydu alıcı bağladığınız zaman ses çıkışından da ikili bir hoparlör bağladığınız zaman direkt olarak bunu ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Televizyon olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli bir artı çünkü pek çok monitörde ses çıkışı bulunmuyor. Dolayısıyla ses çıkışını harici olarak almanız gerekiyor. Dolayısıyla burada bu monitörü seçeceklerin böyle bir opsiyonunun bulunduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Son olarak arkadaşlar monitörümüzün kontrol panelinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Beş yolu bir joystick yerleştirilmiş. Şu arka kısma kırmızı renkte buna bastığınız zaman direkt olarak menü ekranı açılıyor zaten arkadaşlar. Buradan dilediğiniz ayarları dilediğiniz girişleri vesaire kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin ben girişimi değiştirmek istersem hemen buradan girişe geliyorum. Ve giriş kaynağı kısmından işte HDMI 2, Display Port vesaire seçip, OK basmam yeterli oluyor. Ayriyetten çeşitli oyun modları var, gece görüşü var. Atıyorum bir FPS oyunu oynuyorsanız burada oyun modundan FPS'i seçebiliyorsunuz ya da bir yarış oyunu oynuyorsanız yarış oyununu seçebiliyorsunuz. Bu ne gibi avantajlar sağlıyor? Bunu da hemen sizlere belirteyim arkadaşlar. Örneğin bir FPS oyunu oynuyorsanız ilerideki adamı daha net görmeniz önemli. Dolayısıyla ekran ayarlarını buna göre yapıyor ve ilerideki adamları vesaire net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ya da bir yarış oyunu oynuyorsanız nedir işte hız yaptığınızda çevrenin böyle blurlaşması falan Bunlar hep yarış oyunlarına heyecan katan nitelikler Eğer yarış oyunu modunu seçerseniz de bu öğlen ön plana çıkartılmış oluyor Dolayısıyla burada MSI oyuncuların beklentilerini tamamen karşılayan bir monitör geliştirmiş diyebiliriz arkadaşlar Şimdi gelelim bu monitörün fiyatına Biz monitörün fiyatını internette araştırdık arkadaşlar Biz karşımıza 4500 ile 5000 lira bandında fiyatlar çıktı Yani 4600 liraya satan yer de var. Atıyorum 5000 liraya satan yer de var. Dolayısıyla alacağınız yere göre değişkenlik gösteriyor fiyat kalibresi. Genel olarak bakıldığımızda bu monitör alınır mı? Açıkçası ben monitörden gayet memnun kaldım. Dediğim gibi şimdiye kadar incelediğim pek çok monitör vardı ama hani bu kadar kapsamlı bu kadar e, yetenekli bir monitörle daha önce karşılaşmamıştım. Bunu da size rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten bir kere kullandığınız zaman arkadaşlar yani diğer monitörlerle olan farkını direkt olarak anlıyorsunuz. Bunu da sizlerle Paylaşmış olalım. Önümüzdeki günlerde farklı incelemelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.